Bugün 10 Temmuz 2022 Pazar güneş günündeyiz. Akrep burcunda ilerleyen ay sabah erken saatlerde Neptün ve Plüton'la yaptığı açının ardından 7.34'te boşluğa girecek. Sabah erken saatlerde ruhumuzun derinlerine inebilir, bilinçaltımızda saklı olanlarla ilgilenebiliriz. Bunları ortaya çıkaracak etkilerle karşılaşmamız mümkün. Rüyalarımız derin ve mesaj içerikli olabilir. Herhangi bir konuda merak ettiğimiz, bizden gizlendiğini düşündüğümüz ayrıntılar varsa sezgilerimizden de yararlanabilir, ilginç keşifler yapabiliriz. Ay 11.34'ten itibaren yay burcunda ilerlemeye başlayacak. Bugün günlük rutin işlerle ilgilenmek yerine daha eğlenceli ve keyif aldığımız alanlara yönelebiliriz. Geziler ve kültürel aktiviteler, açık havada zaman geçirmek, spor yapmak için uygun bir gündeyiz. Yengeç burcundaki Güneş ve Boğa burcundaki Uranüs arasında etkinleşen uyumlu açı, gün genelinde heyecan ve keyif verecek fırsatlar yaratabilir. Sevdiğimiz kişilerden güven ve duygusal destekler de alabiliriz. Yay burcunda ilerleyen ay, akşam saatlerinde Koç burcundaki Jüpiter'le üçgen görünüm yapacak. Neşeli ve keyifli enerjilerle kişisel girişimlere ve yeni deneyimlere de heves ve cesaretle yaklaşabiliriz. Hareketli ve heyecanlı bir akşam geçirmemiz de mümkün.